İyi günler arkadaşlar. Şimdiki dersimizde switch case'in kullanımını bahsedeceğim. Bir önceki derslerimizde try if else else if kullanımı göstermiştik arkadaşlar. Şimdi ise switch case'ini göstereceğim. Tabii ki switch de kullanımı şu şekildedir. İlk başta şu yapıyı silelim. try catch'in içine kullanacağız. ...switch yazdığımızda gördüğünüz kod snippet for switch statı iki İki taba bastığımızda ilk değer switch on olarak default break koyuyoruz. Buraya bir değer koyuyoruz, giriyoruz. Değer olarak şöyle düşünün diyelim Yapı olarak şudur. Kullanımın asıl bölümü biz şunun altına yazarız ve default olarak şey yapar bu ilk başa gelir şu mu yani onu hemen göstereyim. İlk başta dediğim gibi switch case'i en güzel örnek arkadaşlar benim DLL, projesi, DLL form dediğim projemde vardır arkadaşlar. Hemen onu göstereyim sizlere. DLL formla ilgili de detaylı bilgiyi kanalımda görebilirsiniz. Kullanımı nedir? Özellikleri nedir? Ve benzeri. Project Hemen Öğrenci takip miydi? DLL form Bakıyoruz şu. Hemen çalıştıralım. Bu benim DLL form öğrenci takip otomasyonu projemdir arkadaşlar. Metro framework kompetentlerine kullanılmıştır bunda. Güzel bir yapı yaptım. Çoğunlukla try cache demeyeyim de yanlış söyledim. Veri tabanısal olarak bağlantılarımda Stop hemen hepsiyle Stop ile oluşturdum. Olay şudur. Şuradaki gördüğünüz diyelerlidir. Bütün formlarım diyelerlidir. Buradan ise verileri çekelim. Giriş yaptıktan sonra şurada. Bu formdur. Şu gördüğünüz form application. Try Cache'i ben burada kullandım arkadaşlar. Daha doğrusu yanlış söyledim. Burada kullanmadım. Bağlantı Class'ımın içinde kullanmışım. Hemen bağlantı klasımıza F12'ye basarak direkt ulaşalım. Tabii ki ulaşmayacak. <gülüyor> Diyelenin içinde olduğu için. Hemen diğerinin içinde bağlantı klasımızı açalım. Burada şöyle tabi birden fazla yapı var. Mesela connection string vesaire. Bütün hepsi. Bütün store prosülleri ile ilgili şöyle bir yapı yapmıştım. Gördüğünüz gibi. Güzel bir yapı. sp. Nokta, istediğin bir bir tane store projesiyonu varsa 1'li, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vs. 10'a kadar yaptım ben bunu 100'e kadar da devam ettirebiliriz şu gördüğünüz yönlendirme switch case asıl burada bunun üzerinden anlatacağım ben size şöyle s v string burada ben değeri buraya verdiriyorum Public void metot oluşturdum. Metotları da burada gireceğiz. Bu sırada onu söyleyeyim. Public her taraftan ulaşılabilen metottur. Private ile ulaşamazsınız vesaire. Burada şöyle düşünün. String bir değer girdiniz şuraya. Şuraya bir tane string. Hemen şu yapıyı alayım ben size. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz yapıyı alayım ben buradan. Hem kafanız karışmasın. Maşallah bayağı bir <gülüyor> yapmışım. <gülüyor> Ctrl C diyelim. Kapatalım. Hayır. Şöyle. Şu gördüğünüz yapıyı. Yapmaya da gerek var mı? Şunu silelim kafanız karışmasın arkadaşlar. Connection'ı da silelim. Şimdi. Butona tıkladığımızda şöyle yaptık. Gördüğünüz gibi. Switch case yapısı. Buraya string severi dedik. Eşittir string dedik yani boş değer verdik. Aynen. Burada eğer şuysa şunu yap. İşlevi arkadaşlar işte bu. Şunu kapatalım. Yani diyor ki. Switch case olarak. Switch tap taba bastınız. Yani şunu. Switch tap taba bastınız. Default geldi ilk başta. Buraya. Yani bu s atıyorsunuz. s v r severi Sonra otomatikmen alta geldinizde break break geliyor. Default. Bu nerede default? Hemen buradan göstereyim size. Gördüğünüz gibi. Bununla hiçbir şey yapmıyorsunuz burada. Nasıl şey yapalım? Switch. Şimdi case bölümüne gelelim. Case dedik. Değerimiz dedik, girdik. Diyoruz ki, "SVR Severin içinde ne var? SVR'ye ASD. Gelecek switch case'i. Eğer ASD ise bu severeyi, ASD ise Chase. Şurada gördüğünüz gibi buranın içine gelecek. Yanlış yaptım bu sırada. Şöyle kapatayım. Şunu aşağı doğru atıp Genel itibariyle toplamak gerekirse switch case yazdık. Switch yazdık, case. Şu gördüğünüz yapı. Ve şu gördüğünüz yapı. Açalım şunları. Case yazdınız. Değerinizi girdiniz. Aşağıya Break yazdınız. Brain üstüne ise yapılacak komutu yazdınız. Aynı işte böyle devam eder. Tabii bu şöyle düşünün. Sizin verdiğiniz değer şu svr'de geliyor. Switch case diyor ki case'e gel yani Bir nevi if else gibi düşünün. If else diyorduk ya biz. Burada mesela yapmışım. If else gibi düşünün aynen. Hemen şunu silin ben size göstereceğim. Örneğini vereyim hemen. Şöyle düşünün. Yani switch case'in ne ne yaptığını göstereceğim size arkadaşlar. Genel itibariyle. Yani siz diyorsunuz ki. If If else if else Else if is else if Vesaire. Diyor yani. Diyor ki. Severi eşit eşitse yani ASD'ye ASD'ye eşitse şunu yap. Bakın geldi K'si. Burada kontrolünü yaptı. ASD eşitse gel buraya yap. Değil mi? Hiç buranın içine girme. Buraya gel. K'ye e gel. Buradan mesela SDF. ASD yanlış yazdım. SDF de yazdık. Misal veriyorum. Sallaması yok. Eğer asd eşitse gel buraya yap. Buradaki komodu yap. If else, if else yaptık ya arkadaşlar. Bunu yap. Ama değilse else ifse değilse sveri eşit eşitse sdf'ye diyelim mesela. sdf eşitse şunu yap. Bunu böyle uzatabiliriz. Sonra else if. Else if'i böyle uzatırız. Normalde uzatabiliyoruz arkadaşlar. Save every eşitleşirse. Bla bla ya. Vesaire. Böyle böyle uzar. Yani bunun şu gördüğünüz işlevi. Hiç böyle uzatmadan. Switch case yapısıyla. Tek yapıyı buradan oluşturuyoruz. vereceğimiz değeri gördüğünüz gibi değeri veriyoruz buraya ve ilgili değerleri buraya yazıyoruz. Tık buradan buraya vesaire vesaire. Böyle switch case yapısı da genel olarak budur arkadaşlar. Çok kolay çok kolay bir yapıdır. İşte diğer projemde gördüğünüz gibi çok işe de yarıyor. Connectionlar pardon connection diyorum. Bağlantılarda formların açılması ile ilgili Diğer elde ben oluşturdum. Buradan açıyorum. Bundan önceki eğitim setlerimi söylediğim gibi switch ile ilgili sorularınız olsa Facebook grubumdan sorabilirsiniz bana. Özelden sormayın. Şimdiden söylüyorum. Facebook grubuna yazın sorularınızı açık ve net olarak. Zaten Facebook grubunda şimdiden söyleyeyim herkese. Ödevim var. Tarzında bir paylaşımları. Direkt kullanıcıyı siliyorum. Silip engelliyorum. Engelliyorum. Haberiniz olsun. Facebook kuralların yani grup grup olarak kuralları ağırdır. Haberiniz olsun. Öyle bir paylaşımlar yapmayın. Yapacaksınız. öyle bir paylaşım yapmak istiyorsanız benim grubumda yapmayın. Açık bir yani. Benim yazılım eğitim olarak açtım ben grupları ve bu sayfayı. Ve benzeri ve benzeri. Bu eğitim setim bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Bir sonraki eğitim setinde metotlarla karşınızdayız.